kalite, donanım ve tecrübe. Yolumuzda düzgün bir şekilde hareket eden bir firmayız. E, i̇şin e, asla profesyonelce galiba kuşası sadece FRIX gayrimenkulü yapılıyor. E, Çin'de bulunmak lazım Çinleri anlamak için. E, siz e, daha çok Almanya'da yaşayan evet, evet. E, Türk ailelere evet. servis vermeyi Aynen. tercih ediyorsunuz. E, Almanya'da yaşayan gurbetçilere. gurbetçilere. Evet. Buradan onlara da selamlar. Merhaba. Almanya'dan çok izleniyoruz. E, FRIX ailesine dahil oldum ve gerçekten çok sevdim.